Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni video önemli bir duyurulara daha birlikteyiz arkadaşlar duyurumuz ne arkadaşlar ee, aşağı yorumlarınızı bekliyorum ne bileyim oyun olur arkadaşlar ee, yapmam istediğiniz android eğitim videosu ya da fark etmez yapmam istediğim şeyi yoruma yazın ben seversem kabul edersem onu yapacağım arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu kadar kısa mıydı? Evet bu kadar kısa. Evet yapacak bir şeyim yok. Herkes bir bakıyorum. Duyuru duyuru duyuru. Ben de bir duyuru Ve duyurum bu arkadaşlar. aşağı yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar.